Hepimizin aklındaki soru, Türkiye bu durumda ne yapacak, yüksek işsizlik, ekonomik durgunluk, üretimdeki durgunluk, cari açık ne olacak, biz ne yapacağız, neden daha fazla para basarak ülkenin borçlarını ödemiyoruz? Para, Para mı basmalıyız yoksa IMF'nin kapısını mı çalmalıyız? Sizde öğrenmek istediğiniz bilgileri yorumlar kısmından yazabilirsiniz. O halde gelin bu soruların cevaplarına hep birlikte bakalım. Sizde bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek, yorum yaparak, abone olarak bize destek olabilirsiniz. Para dediğimiz şey her şeyden önce bir değişim aracıdır. Paranın olmadığı zamanlarda insanlar 10 kilo buğday verip bir tavuk alıyorlardı. Lidyalıların M.Ö. 700'lü yıllarda ticaretle uğraşırken takas yönteminden kurtulmak için buldukları çözüm yolu para böylelikle bir başka değişim aracı olarak keşfedilmiş oldu. Öncelikle tüm dünyadaki devletler ve şirketler kendi aralarındaki tüm ticarette dolar kullanarak alışveriş yapıyorlar. Uluslararası geçerliliği olan tüm dünyanın kullandığı tek şey dolardır. Para basmak, piyasaya daha çok para enjekte etmek demektir. Piyasada para bol olduğunda ise paranın değeri düşer. Para piyasadaki bolluğu nedeniyle değerini kaybettiğinde bir ürünün, ürünün edinebilmesi için o para biriminden daha fazla miktarda harcanması gerekir. Yani enflasyon ortaya çıkar. Sahi, bu enflasyon nedir? Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artması ya da yaşam pahalılığıdır. Basit bir örnek verelim. Gözlerinizi 10 saniyeliğine kapatalım. Hayal kuralım. Ülk olarak para bastık. Sabah uyandığımızda bir kurye zilimizi çalsa ve devletin herkese bir çuval para dağıttığını söylese ne yapardınız? İlk kişi hayalini kurduğunu spor arabayı almak için galeriye koşardınız. Siz de bir de görürsün? Herkes senin gibi düşünmüş. Galerinin önünde kuyruklar, talep artmış, art düşmüş. Ne olur sizce? 100 bin dolar olan arabanın fiyatı 500 bin, bin dolar olmuş. Yani para basmak, dolaşımda çok paranın olması iktisat kanunları gereği art ilişkisinden ötürü enflasyonu yükseltir. Ya da 3000 TL maaş aldığımızı farz edelim. Paranın değeri düştüğünde çoğunluğu yurt dışından kullandığımız tüketim ürünleri daha pahalıya almaya başlarız. Bir anda her şeye zam gelmeye başlar. Enflasyon tavan yapar ve 3000 TL pul olur. Bu konuda belki en bilinen örnek 1. Dünya Savaşı sonrası Almanya önleyidir. Savaş giderlerini karşılayabilmek için durmaksızın para basan Almanya, bu dönemde hiperenflasyonla dengelerini iyice kaybetmiş, fiyat artışlarına paralel seyretmesi gereken banknotları basamamaya başlamış ve bir ekmeğin bir kazapara ile alınır hale geldiği bir döneme gitmiştir. 1920'lerin Almanyasında ısınmak için para yakıldığı bilinir. Buradaki çözüm nedir peki? Çözümün elbette iç piyasadaki doları daha da arttırmaktır. Peki arttırmak için ne lazım? Üretmek lazım. Sen üreteceksin, dışarıya satacak, ülkeye dolar sokacaksın. Ülkedeki dolar miktarı arttıkça TL değer kazanacak ve ülkede ülke olarak dışarıya bağımlı olduğumuz ürünlerde daha ucuz gelecek ve 3000 TL maaşla daha fazla şey alabilme mümkün olacak. Dünyada karşılıksız para bilen tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. 2008'deki krizden sonra parada genişleme politikasına giderek deri gibi para basıp borcu ödemişti. Gelelim 2020 yılına. Amerika para basmaya hazırlanıyor. ABD Merkez Bankası FED pazartesi günü virüs neden sebebiyle kötü durumda olan ABD ekonomisini desteklemek için yeni tekbirler açıkladı. FED sahibi bu FED nedir? FED faizi düşürdü, FED faizi yükseltti. FED, Federal Reserve Bankası, ABD'nin merkezi bankacılık sistemi olan Federal Reserve Sistemi'nin bölgesel bir bankasıdır. Bir de IMF var. IMF'yi kısaca tanıtmamak gerekirse 189 ülkeden oluşan bir para fonu, kendi iş tüzüğü olan bu uluslararası fonu, Para fonu dünyadaki para durumunu dengeliyor. 189 ülkeden oluşan bu fonda her yurdun bir temsilcisi soruyor. Zor durumda olan ülkelere para verme amacıyla kurulan IMF'nin merkezi ABD'de bulunuyor. Yani kısacası işin özü ülkenin ekonomisini daha ihracat odaklı kurabilmekte. Tabii ihracatı yapılan ülkenin katma değeri de olması gerekiyor. Türkiye'nin karşılıksız para basmaktan ya da IMF'den borç almaktan başka çaresi yok gibi. Kemilerimizi bir tık daha sıkma vakti geldi sanırım. Siz de bu tür videolardan ilk önce haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.